Yay Burcu Kadını Özellikleri Yay Burcu Kadını, kültürlü, alımlı, espiritüel, duyarlı ve akıllı yönleriyle dikkat çeker. Hassas ve kırılgan bir yapısı vardır, affedicidir. Zekidir ve kavrama yeteneği kuvvetlidir. Birden fazla konuya ilgi duyabilir ve hepsiyle ilgili bilgi sahibi olabilir. Yay Burcu Kadıneden sıkılgan ve çabuk bukan bir yapısı vardır. Huzursuzluktan hoşlanmaz ve huzursuzluk olan ortamlarda fazla bulunmaz. Çevresinde enerjik ve neşeli yapısıyla aranan bir dosttur. Dostlarına çok önem verir ve fedakardır. Yay burcu kadını eğlence ve gezmeye meraklıdır. Seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı sever. Maddi anlamda güçlü olmak ister. Para onun için araçtır. Cömert, hatta biraz savurgandır. Karşı cinsli olan ilişkisinde öncelikle arkadaşlığa ve dostluğa önem verir. Özgürlüğüne düşkün olan yay kadını, kısıtlanmaktan ve emir almaktan hoşlanmaz. Bu nedenle evlilik ona uzak bir kavram gibi gelmektedir. İlişkisinde kendisini kısıtlanmış hissetmesine, hissetmezse evlenebilir ve sadık bir partner olur. Yay burcu kadını ilgiden ve komplimanlardan çok keyif alır. Çoğu zaman arkadaşlıkla aşkı birbirine karıştıran yay burcu kadını öncelikle karşı tarafta güven ve dostluk arar. Beğendiği insanla sohbet edebilmek ve fikir alışverişinde bulunabilmek onun için çok önemlidir. Yay burcu kadını evlendiği zaman çok keyifli bir partner olacaktır. Çocuklara düşkündür ve çocuklarıyla dostluğa dayanan bir ilişki kuracaktır. Yay burcu kadını fiziksel özellikleri. Yay burcu kadını fiziksel olarak kolayca seçilebilen bir tiptir. Gözleri oldukça geniştir ve birbirinden uzaktır. Yay burcu kadınının genel olarak saçları dalgalı ve karışıktır. Yüz altları ise her zaman gülümsel gibi durur. Alın yapısı ise genişcedir. Dolgun dudaklara sahiptir ve gülümsemeye hazır biçimleri vardır. Gözleri o kadar güzeldir ki her zaman parlar. Genel olarak orta boyludur ve güzel bir vücuda sahiptir. Giyim konusunda her zaman rahat olmayı tercih eder. Spor kıyafetlerden hoşlanır. Bu nedenle modayı takip ettiğini söylersek yanılmış oluruz. Yay burcu kadını öncelikle gerçekten kültürlü bir kişiliğe sahiptir. Bu özellikleriyle her ortamda her insanın dikkatini çekmeyi başarabilirler. Espri yetenekleri oldukça iyidir ve kendisi neşeli olduğu gibi insanlara da neşe verirler. Bu nedenle yay burcu kadını sevilen ve aralınan bir kadındır. Yay burcu kadını her zaman akıllı davranışlar, sergiler. Zaten oldukça akıllı ve zeki olduğunu söylemek gerekir. Hemen her şeye karşı duyarlıdır. Alımlı ve cazibeli yay burcu kadını her zaman dikkatleri çekmeyi başarır ve ön planda durmasını bilir. Yay burcu kadınının zeki olduğunu söylemiştik. Ve bu nedenle sadece bir konuya değil, birden fazla konuya ilgi duyabilirler. Bazen ilgili olmak, bilgili olmak anlamına gelmez. Ancak Yay burcu kadını hem ilgili hem bilgilidir. Tam da ilgilidir. Yay burcu kadını kolay sıkılan ve kolayca kırılan bir karaktere sahiptir. Huzursuz ortamlardan nefret ederler ve asla böyle bir ortama tekrar girmezler. Enerjileri her zaman üst düzeydedir. Arkadaşlar onu sever ve yanında olsun ister. Yay burcu kadını da kendisini seven insanlara değer ve önem verir. Dostlarına karşı oldukça fedakar davranışlar sergiler. Yay burcu kadını eğlence hayatını ve gezmeye meraklı bir kadındır. Bu nedenle en çok seyahat eden burç, yay burcudur. Sürekli olarak yeni yerler keşfetmek ve yeni insanla ile birlikte olmak ister. Ancak tüm bunların maddiyat ile elde edildiğinin de farkındadır. Para onlar için bir aç anlamına gelmektedir ve bu konuda yine de cömert ve savurgan bir tutum sergilerler. Yay burcu kadını farklı olan her şeye iyi duyar. Hayatı değişiklikler ve sürprizler ile doludur. Ancak uzak durmaya çalıştıkları bazı şeylerin her zaman için kendisini çektiğini de iyi bilir. Yay burcu kadının özgürlüğüne aşırı derecede düşkündür. Onu kısıtlamak ve engellemek oldukça zor bir durumdur. Emir almayı sevmez. Bu nedenle yay burcu kadınından bir şey isterken rica etmek daha mantıklı bir seçim olur. Kendisini kısıtlamayan herkese karşı saygılı davranır. Yay burcu kadını ilgiden ve iltifattan aşırı derecede hoşlanır. Yanında bulunan kişiyle rahatlıkla uzun süre sohbet edebilir. Aklını kullanarak karşısındaki insana kolaylıkla istediği bir şeyi kabul ettirebilirler. Dışarıdan bakıldığında herkes onun özgüveninin üst düzeyde olduğunu fark eder. Yay burcu kadını aşk hayatında da tam anlamıyla kumarbazdır. Hemen her aşka kapılmaya hazır bir görüntüye sahiptir. Dolu düzgün, yakıcı ve durdurulması zor bir yapıdadır ve ayrıca özgürlüklerine de aşırı derecede düşkündürler. Yay burcu kadını aşırı kıskanç ve kısıtlayıcı bir patriyale yapamaz. Yay burcu kadını normalde olduğu gibi aşk hayatında da dürüst bir kişiliğe sahiptir. Bu kadar dürüst olması kısa ilişkiler için sorun yaratabilir. Ancak uzun süreli olacak birliktelikleri için oldukça yararlı olacaktır. Yay burcu kadını aşk hayatında sıcakkanlı, son derece ateşli, romantik bir kadındır. Yay burcu kadının olumlu özellikleri arasında aşırı coşkulu olması ve geniş bakış açısına sahip olması dikkat çeker. Açık sözlüdür ve gizlilikten hoşlanmaz. Dürüst bir karaktere sahiptir. İdealist bir kadındır ve oldukça sevimlidir. İyimser, düşünceli ve uyumludur. Özgürlüğünü sever ve güvenilir bir kadındır. Yay burcu kadının olumsuz özellikleri arasında başına buyruk olması kendini aşırı derecede beğenmiş olması ve abartılı olması vardır. Genel olarak huzursuzluk içerisindedir ve kaprisli bir kadındır. Kimi zaman patabatsız olabilir ve sorumluluklarını unutabilirler. Dikkatsiz olması göze çarpar olumsuz özelliğidir. Nasıl erkeklerden hoşlanır? Yay burcu kadını yanındayken rahat hareket edebildiği, rahat paylaşımlarda bulunduğu ve istediğini yapabildiği erkeklerden hoşlanır. Sürekli kendisini uyarmayacak, kendisine uyum sağlayacak erkekler ilgilerini çeker. Ancak Yay burcu kadını fazla ilgiden hoşlanmaz. Bu nedenle kendisini sıkmayacak ancak çok da boşlamayan erkeklerden hoşlanır. Özgürlüğünü kısıtlayacağını düşündüğü erkekten zaten hemen uzak durur. Bırakın hoşlanmayı. Yanında kendisini ne kadar iyi hissediyorsa o kadar çok hoşlanır. Nasıl etkilenir? Yay burcu kadını etkilemek istiyorsanız sakın ama sakın maço davranışlar sergilemeyin. Aksi halde onu etkilemeniz imkansız bir hal alacaktır. İlgili olun ancak asla fazla üzerine düşmeyin. Eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunuzu hissettirin. İçe dönük olmayın. Sporu sevdiğinizi hissettirin ve sürekli olarak fit olmaya önem verin. Her zaman onun daha bilgili olduğunu hissettirin. Asla bir yapmayın. Özgür ruhlu olmasına saygı gösterin ve bu konuda sıkıntılar yaratmayın. Nelerden hoşlanır? Yay burcu kadınları sosyal hayatında etkin bir role sahiptir. Bu nedenle hareketli bir sosyal hayattan hoşlanır. Gezmekten ve sürekli olarak farklı yerlere gitmekten hoşlanır. Yay burcu kadınları sanata da düşkündür. Yay burcu kadınları sanatçılarla ve yazarlarla ilgilenmekten de hoşlanır. Macirayı ve doğayı sever. Yay burcu kadınına hediye etmek istiyorsanız biraz maddiyatı gözden çıkarmanız gerekir. Yay burcu kadını spor yapmaktan hoşlanır ve bu nedenle spor salonunda üyelik hediye edebilirsiniz ya da farklı spor dağlarından kurslar hediye edebilirsiniz. Öğrenmeyi seven yay burcu kadınına hediye ettiğiniz herhangi bir kurs bile onu mutlu eder. Elbise almayı düşünüyorsanız rahat ve spor ağırlıklı şeyler alın. Ayrıca yay burcu kadını sürekli olarak seyahat edebilir bu nedenle güzel bir bavul gayet hoşlarına gider. Geniş alnı büyük ve birbirinden, ba birbirinden bayağı ayrık gözleriyle sımsıcak gülümsemesiyle yay burcu kadını kolaylıkla kendisini belli eder. Saçları her daim dağınık ve çoğu zaman dalgalı olan yay burcu kadını dolgun dudakları ve iri gözleriyle her daim gülümser. Genellikle çok uzun ya da kısa değil ortalama bir boydadır ve bir yay burcu kadını her daim rahatlıktan yanadır. Bir ortamda çok çokcık klasik giyimli bir kadın gördüyseniz onun yay burcu olmadığına emin olabilirsiniz. Zira yay burcu kadını ne modayı takip eder ne de spor salaş giyimden uzak durur. Aslında yay burcu kadınının hem saçları hem giyim kuşamı hem de odası evi genellikle dağınıktır. Yay burcu kadını dağınık seviyor demek ki diye de düşünebiliriz. Zeki ve kültürlüdür. Yay burcu kadınının en belirgin ve en çok takdir edilen özelliği inanılmaz kıvrak zekası ve çok etkileyici esprileridir. Bir yay burcu kadını tanıyıp da onun zekasına hayran olmamak elde değil. Her olaydan, her durumdan gülecek, hiciv yapacak bir yön bulup çıkaran yay burcu kadını ile sohbet edebilmek de en az ortalamanın üzerinde bir zeka gerektirir. İşte bu belirgin komedi, mizah yeteneği, yüksek IQ'sunun yanında bir de çok okuyor, çok araştırıyor olmasından kaynaklanır. Zira yay burcu kadınının sosyal bilimler, toplumsal olaylar, bilimsel gelişmeler, din, Siyaset ve daha pek çok konuda bilgi, donanım ve kültür sahibidir. Bu bakımdan yay burcu kadına ile sohbet ederken dikkat etmekte fayda var. Zira asla altını dolduramayacağı, kanıtlayamayacağı konularda konuşmaz. Bu hoş ve içi dolu sohbetleri sayesinde yay burcu kadını hiç yalnız kalmaz. Her zaman onu dinlemeye hazır, onunla sohbet etmek için can atan kişiler vardır. Ayrıca geleceği görme, tahmin edebilme gibi ileri görüşlü yaklaşımı ve hep karar verirken aklı, mantığı ön planda tutma eğilim sayesinde yay burcu kadınına fikir sormak, akıl danışmak isteyen de çok olur. Duyarlı ve alımlıdır. Yay burcu kadını hemen her konuda kendine eğitmek, bilgilendirmek için okur. Araştırır ve toplumsal olaylara, ikili ilişkilere, tüm canlılara karşı duyarlılık sahiptir. Pek çok kişi canlılara karşı ilgilidir. Ancak ilgili olmak çoğu zaman bilgiyle bütünleşmediğinde boş bir bilgi olarak ortaya çıkar. Oysa yay burcu kadını canlılar ve tüm dünya konusunda hem ilgili hem bilgili hem de duyarlıdır. Bu bakımdan canın ve canlıların değerini bilen tavırları, yaklaşımları sayesinde çevresindeki kişilerden de takdir görür. Ancak bu donanımını kendini övmek şeklinde değil de alımlı ve kibar şekilde gösterdiğinden çok fazla beğenilir. Yaşı kaç olursa olsun, olgun ve görmüş geçirmiş edalarıyla herkese, her canlıya karşı naif yaklaşımı çok takdir edilir. Dikkatleri onun üzerinde toplamasını bilir. Her zaman enerjiktir. Bir yay burcu kadını hayattan bıkmış, omuzları düşmüş, sinik bir şekilde görmeniz pek mümkün değildir. Zira her daim enerjisi yüksek, her türlü etkinliğe hazır, İstediklerini gerçekleştirmek için, gerekli eforu harcamak için tam konsantre bir şekilde bekler durumdadır. Bu bağlamda enerjisi düşük, karamsar ve bıkkın insanlardan hiç hoşlanmaz. Ve böyle biriyle aynı ortamda uzun süre kalmaz. Bu sebeple kendi yüksek enerjisini aktarabildiği ya da enerji alabildiği tüm eş, dost, akrabalarına çok düşkün olan yay burcu kadını bu özellikleri taşımayan kişileri de bir çırpıda evden çıkarırlar. Gezmeye ve yeni yerler keşfetmeye bayılır. Yay burcu kadını maceraların yepyeni keşiflerin kadınıdır. Genellikle eline geçen her para ile kısa da olsa seyahate çıkmak, yeni yerler görmek isteyen yay burcu kadını gezmek için çoğu zaman tüm parasını harcar. Bu bakımdan yay burcu kadını parayı çok sevdiğini ancak parayı biriktirmek değil de gezip eğlenmek için bir araç olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Hep bir başına gitme, çekip gitme modunda olan yay burcu kadını çoğu zaman tüm yıl çalışıp, Biriktirdiğini bir haftalık tatilde harcayabilir ve hiç de üzülmez. Bu bakımdan yay burcu kadını etkilemek isteyenlere benden öneri. Kısa bir hafta sonu tatili için iki kişilik uçak bileti hiç de fena olmaz. Özgürlüğüne düşkündür. Yay burcu kadının gezmeyi, eğlenmeyi, yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini ve çok bilgili, kültürlü, zeki olduğunu belirtmiştir. İşte bunların doğal bir sonucu olarak da yay burcu kadını çok özgür ruhudur. O bir şey yapmak, bir yere gitmek istiyorsa kimse ona engel olamaz. Yaşamını kısıtlamaya çalışanlar da onun yaşamından çıkmak zorunda kalırlar. Yay burcu kadını kendisini kısıtlamayan ve emir vermeyen herkese iyi geçinebilir. Bu bakımdan eğer bir yay burcu kadınından bir şey isteyecekseniz rica etmeli ve onun yaşamını, özgürlüğünü kısıtlamayı tamamen aklınızdan çıkarmalısınız. Aksi halde onunla anlaşmanız mümkün olmaz arkadaşlar. İlgi görmeyi sever. Yay burcu kadını her ne kadar şık ve bakımlı olmasa da doğal bir güzelliğe ve salaş giyim kuşamı kendisine yakıştıran bir havaya sahiptir. Bu bakımdan kendine özgü giyim tarzı, büyük ve alımlı gözleri, bakışları, her daim gülen yüzü ve elbette ki pek çok kişinin akıl edemediği ayrıntıları görüp gözler önüne seren zekasıyla hem kendi cinsinden hem de karşı cinsten pek çok kişiyi kendine hayran bırakır. Bu sebeple de yay burcu kadını ilgi görmeye alışkındır. İlgi görmeyi çok sever. Zekasını ve özgüvenini kullanarak etrafındaki kişileri kendisine hayran bırakan yay burcu kadını iltifatlara alışkındır ve iltifat duvayı sever ve ister. Yay burcu kadını ve aşkı Yay burcu kadını kıvrak zekası neşeli ve enerjik tavırlarıyla karşı cinsi etkilemekte hiç de zorlanmaz. Yay burcu kadınına aşık olmak kolay ancak onu elde etmek ise çok zordur. Zira özgürlüğünü oldukça düşkün olan yay burcu kadını kıskançlıktan ve kısıtlamalardan hiç hoşlanmaz. Özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiği anda hızlı bir şekilde karşı cinsten uzaklaşır. Sıcakkanlı, ateşli ve romantik yay burcu kadını dürüstlüğüyle karşısındakini korkutabilir. Zira ilişki başladıktan kısa bir sıra sonra da o partner ile ilgili nihai kararını verir ve bunu açıkça söyler. Bu bakımdan bazı ilişkileri bir iki günde aniden bitebilir. Ancak uzun süreli ve ciddi ilişkiler için bu çok önemli bir özelliktir. Yay burcu kadınının Olumlu özellikleri. Yay burcu kadını zeki, kültürlü, esprili olduğu için çok kolay ilgi çeker. Bilgi ve kültür birikiminden dolayı dünya görüşü ve olaylara bakış açısı çok geniştir. Sohbeti ve neşesi, enerjisiyle eş, dost, arkadaşlarını kolaylıkla etkileyebilir. Her daim idealist bir bakış açısı ve özgürlükçü düşünme tarzıyla yay burcu kadını etkileyici ve çekicidir. Yay Burcu Kadının En Olumsuz Özellikleri Yay Burcu Kadının sahip olduğu olumlu özelliklerin ve herkesin onunla ilgilendiğinin fazlasıyla farkındadır. Bu bakımdan sahip olduğu özgüven kendini beğenmişliğe dönüşebilir. Bilgi ve kültür birikimine çok güvenen yay burcu kadını kimi zaman patabatsızlık ekstra bir kapris durumuna girebilir. Ayrıca özgürlüğü olan tutkusu yüzünden arkadaşlarına, sevgilisine, eşine, ailesine karşı sorumluluklarını aksatabilir. İşte böyle durumlarda kendi hatası olduğunu da kabul etmez. Gülmeyi çok severler. İşten bir gülmek onlarınki. Daima acının üstüne set çekiyorlar dense de o anki gelen kahkaha her şeyden arınmış o anı yaşayan bir kakaadır. Yal burcu insanları Jüpiter yönettiğinden büyümeye, şişme anlamaya çok meyelidirler. Kişinin iştahı çoktur ve bunu gezegen geçişlerindeki burçlarda da yaşarlar. Yal burcu üyeleri genelde ya maniye ya da depresifliğe oldukça yakındır. Bu nedenden dolayı sürekli bir hali değişikliği yaşarlar. Bir bakarsınız ki güler eğlenir, 5 dakika sonra aklına bir şey gelmiş ve yalnızlaşmıştır birden. Yal burçları Zeus'un temsil ettiği insanlardır. Zeus ya da diğer bilinen ismini Jüpiter, astrolojide bolluk, bereket, aşılık ve cömertliği ile bilinir. Bu nedenle yay insanları cömerttir. Din gibi önemli bir meselede her fikre ya da her görüşe saygılıdırlar. Bunun dışında daha hassasiyet içeren konularda en, anlaş en anlaştığı bu diyebiliriz. Liderlik kavgası yapmayı severler ancak hedefini belirlemeden önce eğer sevgiyi ilgiyi kazandıysa pek makam mevkinde gözünün olduğunu söyleyemeyiz. Yemek yapmaktan çok güzel görünmeye özen gösterir yay burçları kadınları. Yağ burcu kadını için söyleyecek olursak öğle yengeç kadını gibi oturup yemek yapmasını dizlerini kırıp akşama kadar yemek programlarını dolaşarak örgü görmesini bekleyemeyiz. Onlar çevresiyle sözleşmeyi ve söyleşmeyi seven, güzel görünmeye dikkat eden bayanlardır. Felsefe ve derin düşünme ile alakalıdırlar. Bu yalnızlık anlarında ancak olabilir. Çünkü ya insanları kalabalık ortamları sevdiği kadar yalnızlığın esrarını anlamak, insanoğlunun karmaşısını çözmek için çok mesai harcayacaktır ve düşünecektir, tartacaktır. Ve kendi doğrusunu değişmek üzere ortaya koyacaktır. Ancak çabuk karar değiştirdikleri de bir gerçektir arkadaşlar.